Herkes başarılı olmak ister. Yeni doğan bir çocuğun ben başarılı olacağım hırsıyla dünyaya gözlerini açtığını elbette ki düşünmüyorum. Başarılı olma fikri veya başarılı olma düşüncesi biraz toplumla, çevreyle, gördüklerimizle, duyduklarımızla ve en önemlisi alemizle şekillendiğimiz zaten farkındayım. Mesela benim de öyle oldu. Annem bana hep dedi ki, kardeşime de öyle. Her zaman elinizden geleni yapın. Zaten sizin olan sizi bulacaktır. Elbette ki emeklerinizin karşılığını alacaksınızdır. Ben emeklerimin karşılığını aldığımı düşünmüyorum. Çünkü başarı benim için şu demek. Sınavlarda iyi bir derece yapmak ve iş sahibi olabilmek. Bunun dışında bir şeye başarılıyım diyememez. Başarı hissini tattın mı derseniz buna da hayır. Mesela işte lise sınavına girdim. O dönem bulunduğum şehirdeki fen mi kazandım? Hayır, kazanamadım. Tamam onu kazanamadım ama en iyi anında o sesini mi kazandım? Hayır, onu da kazanmadım. Normal bir anda o sesine gittim. Üniversite sınavına girdim. En iyi üniversitede, en iyi bölümlerde ya da en kazanıp, en iyi hocalardan dersimi aldım. Hayır, onu da yapmadım. Normal bir üniversitede, normal bir bölümden mezun oldum. Sonra iş hayatına girdim. İş hayatında da başarılı olamadığını düşünüyorum. Ya eğer çay şey şöyle düşünmedim. Zaten başarılı olsaydım yıllardır eşsiz kalmazdım düşüncesiyle yaklaşıyorum ve başarılı olamıyorum. Ben başarılı olmayı öyle bir kafama takmışım ki. Başarılı olmak için bir sürü şey yaptım. Ve aklımda sürekli bir plan vardı. Eğer mesleğimde başarılı değilsen başka bir şey yaparım. Onda da başarılı olmam? Başka bir şey yaparım. Öyle de mi olmaz? Şunu yaparım. Sürekli bir B planım var. Yani A planı var, B planı var, C planı var, Z planı bile var. Ama hiçbirinde başarılı olamıyorum. Neden yani? Neden yani? Herhalde aptalım falan diye düşünüyorum. Daha sonra başarılı olmaya veya başarıya ait fikirlerim değişti. O da nasıl oldu derseniz. Geçenlerde biri bana mesaj attı. Dedi ki evdeki kitapları dağıtıyorum. Bana kitapların fotoğrafını, işte ilkinden istediklerin var mı? Tamamdır. içlerinden işte birkaç kitap seçtim. Seçtiğim kitaplardan biri de buydu. Ee, şey Satan Gege. Bu kitabın ilk çıktığı dönemlerde ve çok popüler olmuş. Çocuk ne hatırlıyorum ben ilkokul 5, ortaokul 1 2 o civarlardaydım ve doğal olarak hani yaşımın gerektirdiği şeyle hani Kitap benim çok ilgimi çekmedi. Daha sonra da gerçekten hani bu liste, fotoğrafın içinde bu vardı. Ve dedim ki yani demek ki hani içinde bir şey var gerçekten. Bu kitabı alayım bir hani okuyayım bakayım neler varmış derken. Kitabı ben okudum. Ben bu kitabı övmeyeceğim. Ben bu kitabı övemem. <gülüyor> bu kitap sanırım hani dünyadaki ilk TEDx konuşması. Başka bir açıklaması yok ve bütün TEDx konuşmaları bu kitaptan şey olmuş olabilir. O yüzden beni biraz bardı. Yani kitapta şu var. Erken uyanın, az uyuyun, iyi beslenin. Hayattaki amacınızı bulun. İşte şöyle yapın ve çok çalışın ve başarılı olun. Yani 2022 yılına kadar okuduğum bütün birçok başarı adı kitaplar gibi işte dinlediğim podcastlar gibi, TEDx konuşmaları gibi, okuduğum röportajlar gibi bir kitaptı ve ben, beni çok sarmadı. Ama bu kitap benim Başarıya bakış açımı değiştiren kitap oldu. Size de o cümleyi okumak istiyorum. Bu cümle sayesinde benim başarıya olan şeyim değişti. Onu okuyacağım size buldum. Diyor ki, mutluluk gibi başarı da kovalanamaz. O bir sonuç olmalıdır. Üstelik bu yalnızca birinin kendini büyük bir amaca adamasının planlanmamış yan etkisi olarak ortaya çıkar. Şimdi, yani diyor ki kısaca, başarılı olmak istiyorsan, başarılı olmak istememelisin. Çok tezat değil mi? Ama çok doğru. Bunu biraz daha böyle iyi oturması için mantığımıza şöyle bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki ben kilo vermek istiyorum. Diyorum ki benim 10 kilo fazla var kilo vereyim. Sonra ben 10 kilo fazlanı vermek için diyetisyene gidiyorum, işte hayatım egzersiz katıyorum, daha abur buradan hani kaçınıyorum falan bir şeyler yapıyorum ve sonunda ben bu 10 kiloyu veriyorum. Peki ben bu 10 kiloyu verdikten sonra ne yapıyorum? Tekrar abur başlıyorum, başladım egzersizi bırakıyorum, diyetisyene gitmiyorum çünkü ben 10 kilomu vermiştim. Bu başarı. Değil mi? 10 kiloyu varmak. Ben kendime dedim ki 10 kilo varmam lazım. Başarılı oldum ve bıraktım. Çünkü benim için bir amaçtı ve ulaştım. E, halbuki şunu söylemem lazım. Ben Sağlıklı bir yaşam istiyorum. İleriki yaşlarımda da sağlıklı olmak istiyorum. Bunun için neler yap yapabilmeliyim? Belki egzersiz, belki daha iyi bir beslenme düzeni, belki daha sağlıklı, daha kaliteli bir uyku. Bunu yapmalıyım ve bunun sonucunda ben daha iyi bir vücutla, daha güzel bir görünümle, ışınlayan bir ciltle ödüllendiriliyorum. Ama benim amacım 10 kilo vermek olursa ben buna hiçbir zaman ulaşamam. İşte bir amaç uğruna bir şey yapmaktansa bir şey niyet edip ona devam ettikçe başarı arkasından yan etkisiyle geliyor ha iyi görünmek kime göre iyi görünmek? mesela ben hayatıma egzersiz dahil ettim elimden geldiğince de iyi beslenmeye çalışıyorum özellikle hani ekonomimi iyi elverdiği ama şunu fark ettim. Güzel görünüyorum ve etrafımdan sürekli bu konu hakkında iltifat alıyorum. Ne kadar fit olduğumu, ne kadar iyi göründüğümü söylüyorlar ama bana sorarsanız hala öyle değilim. İşte niye? Mesela niye öyle değilim? Çünkü ben de kafamda şu, mesela mesela hani egzersiz yapıyorsam işte manken gibi olmalıyım düşüncesi var. Halbuki ben zaten hiçbir zaman manken gibi olamam ki. Yani onların boyu 1.80 kilosu 55. Ben zaten kısa boylu bir kadınım. Yani onlar gibi olmam için, yani o boy ve kilo arasındaki fark olmam için yani benim 30 kilo falan olmam lazım. Yani yetişkin birinin 30 kilo olması normal ve sağlıklı değil. Bu benim egzersizimi yapmama engel olmuyor. Ben gene yapıyorum. Ben gene iyi beslenmeye çalışıyorum ve iyi bir şekilde ödüllendiriyorum. Bu da benim hoşuma gidiyor. Bu kadar basit aslında. Ve gene kendim örnek vermek istiyorum. Mesela YouTube, YouTube'da ben başarılı olmak için açtığım şeylerden biriydi ilk böyle videolarımı yüklüyorum ve 39 takipçi vardı çok net hatırlıyorum. Bir gün tekrar böyle YouTube'a de bir baktım. iki kişi böyle takipten çıkmış. 37 takipçim kalmış ve ben o iki takipçi gitti ya benden. <gülüyor> i̇ki aboneyi kaybettim ya. Bak iki ay videoya yayınlamadım Dedim ki demek ki ben bunu yapamıyorum. Demek de olmuyor çünkü bir yerde video yüklüyorum ve hani 39 takipçim olmuş. Ama bir yandan da Öyle bir kanallar var ki işte şu video yüklüyor ve yüklediği an ilk bin takipçisine falan ulaşıyor. İşte benim öyle değil. O yüzden artık YouTube'a da böyle bakmıyorum. Ben video çekmekten hoşlanıyorum. İşte okuduğum bir kitap hakkında düşüncelerimi söylemekten hoşlanıyorum. Gezdiğim bir yerde vlog çekmekten hoşlanıyorum. Neden bunu? Bunu yapmama en olan şey benim abone sayı olmamalı ya. Artık videoları çekiyorum, yüklüyorum. İzlenir, izlenmez. Artık sizin takdirde. Başarılı olmak adı altında. Hep bir şeylerden kaç. En ufak hata da, en ufak olumsuzlukta ben kaçıyorum. Artık kaçmama gerek yok. Onu yapmak istiyorsan, yapacağım. Sonu ne olur bilmiyorum. Yani başarılı olmak için örnek almamız gereken kişi ben değilim. İşte bilmem ne şirketine sahipleri başarılı olmak istiyorsanız, başarının tanımını hiç öğrenmek istiyorsanız, doğaya bakın. Ağaçlara bakın, çiçeklere bakın, mesela işte bir bitki tohumdu, büyüdü ve bugün çiçek açtı. Çiçek açacak olgunlay, geçti ve çiçek açtığı için, bir papatya çiçek açtığı için herkese bunu duyurmak zorunda hissetmiyor kendini. Bakın ben çiçek açtım demiyor. Sadece çiçek açıyor. Daha sonra açtığı çiçeğin Mevsimi geçiyor, yapraklarını döküyor ve kendine diğer çiçek açacağı zaman ayırıyor. Ve bu süre zarfında doğru ışığı, doğru toprağı, doğru besini, doğru suyu altından emin olmaya çalışıyor sadece. Hepsi bu kadar. Kendi toprağınızda, kendi suyunuzda, kendi ışığınızda, kendinizi bulmanız ve çiçek açmanız dileğiyle. Hoşçakalın.